çünkü burada yapacağımız işlemler önceki yıllardaki tecrübelerimize göre e, hani öğrenci bilgisayarda e, denemezse anlayıp anlamadığı anlaşılmıyor. Yani dinlerken ben bu işlemi anladım diyebilirsiniz ama e, bir fil uygulamadıkça anlayıp anlamadığınızı test etmek mümkün olmuyor. Onun için dedim. Yani haftaya hazır olursa işlemler anlattığım zaman siz de canlı olarak kendi bilgisayarınıza yaparsınız. Şimdi arkadaşlar, biz bir kere Şamile'yi için görüyoruz? Şamile'nin şu anda biz e, bilgisayar versiyonunu tabi anlatacağız. Cep telefonunun versiyonu da var, onun da linkleri burada var. Ancak cep telefonunda kitaplar ekli olmuyor. Siz seçtiğiniz kitapları Tek tek ekliyorsunuz program ekliyorsunuz ama bilgisayardaki olanda önceden kitapsız şamiler vardı. Son zamanda gördüğüm kadarıyla resim olarak onlar yok. Şimdi şamilerin arkadaşlar burada Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tabi hoca bunu epey bir zaman önce yazmış, bunun öneminden bahsediyor. Şimdi burada arkadaşlar şamile kitabı bize temel İslam bilimlerle ilgili kitapları ne yapıyor? Tasnif edilmiş olarak çoğunlukla matbusuna uygun olarak veriyor. Dolayısıyla bir ücretsiz olarak işimize yarayacak temel kaynakların tamamına neredeyse yakınına ulaşmamız mümkün. Bu şamilenin boyutu resmi şamiler diyelim ki yani 15-20 GB olsa, yani bu ne demektir? PDF'ler daha fazla oluyor. Yani siz bir flash liste bile bu binlerce kitabı yanınızda taşıyıp bilgisayarınıza taktığınız zaman bu kitaplardan yararlanmamız mümkün olmaktadır. Ee, şimdi Şamile'de arkadaşlar, e, birazdan bunlardan yeri gelince açacağız. Kitaplar tasnifli olarak verilmiş, karışık verilmemiş. Bizim Şamile'nin e, kanaatince feseli kitapları yok. Burada Şamile'nin arkadaşlar en büyük bize faydası yani en büyük faydalarından birisi arama. Yani Şamile'de istersek seçtiğimiz kitap veya kitaplar içerisinde istersek fıkıh kitapların içerisinde, istersek Hanefi fıkıh içerisinde istersek bütün Şamile'de kitaplar içerisinde yazdığımız kelime veya kelimeleri arıyoruz ve bunları e, bulup bize listeliyor. Ben hani mukayese etmeniz için bir örnek vereyim. Kadı Şüreyh meşhur bir kadı. Bunun yazdığı kitap elimizde yok. Ama kitaplarda bulunan verdiği hükümlerden bahsediliyor. Şimdi Şamil olmadan önce, Şamil'e kullanma değilken, ki ben Kadışureh üzerine doktora da, yüksek lisansta seminer hazırlamıştım. Sonra onu makaleye çevirdim. Şimdi ben o zaman tabii bu tür programlar, şeyler yoktu. Bilgisayar varsa da çok pahalıydı böyle insanlar kullanamıyor sık olarak. Ben kitapları tarayarak bilgi bulmaya çalıştım. Şu andaysa arkadaşlar, Şamile'yi açıp, Kadı Şürey yazıp, bütün kitaplar içerisinde, hızlı bir şekilde, kısa zamanda Kadı Şürey'ten bahsedilen bütün yerleri tespit etmek mümkün. Bu tabii bize, Şamile ne yapıyor? Bilgiye ulaşma konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Yani önceden diyelim ki, merkep üzerinde, hayvan üzerinde bir yerden bir yer ulaşmaya çalışırken şimdi nasıl ki otomobillerle, uçaklarla daha hızlı gidiliyorsa e, burada da aynısı olmaktadır. Evet, Şamile sürekli güncelleniyor arkadaşlar. Bunların bilgileri e, ders notlarımız içerisinde var. Şimdi Şamile şöyle, Şamile'nin geçen sene Ramazan ayında eski versiyonunu o da internet varken otomatik güncelleniyordu. Eski versiyonunu kapattım, yeni bir versiyon açınca eski versiyon artık resmi bir güncellemesi yok ama yeni versiyon sürekli güncelleniyor. Yani siz Şamiley programda bilgisayarda açtığınız zaman eğer internet bağlantınız varsa ben otomatik olarak e, yeni kitaplar var diye uyarı veriyor ve bunları e, bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Bu açıdan güzel. Yani güncellenen bir program. E, baya bir emek harcanan bir program. Şimdi Mehmet Erdoğan Hoca'nın e, bir burada ifadesi var. Diyor ki, abartmadan inanarak söylüyorum, eğer İslam bilimlerinin yeni bir hatırlımı Rönesans söz konusu olur da buna bir milat aramak gerekirse ben buna milat olarak bu programın hizmete sunulmasını verebiliriz diye düşünüyorum. Diyor. Yani bu program diyor bilgiye ulaşma önündeki her türlü mazereti elinizden almış çünkü param yok efendim kitaba ulaşamıyorum bilgiye ulaşamıyorum deme imkanı yok çünkü ücretsiz program yeter ki bilgisayarın olsun bunu yapmak yeterli. Bir de arkadaşlar bahsedeceğim siz Şamil içerisinde bir Bilgiyi kopyalayıp da orada Neshunnas diye bir düğme var. Onu tutladığınız zaman yani bu Şamli'deki kitaplar hepsi yazı formatında. Yani bunlar yazıya aktarılmış. da i̇şte bu kitap onları siz kopyalayıp orada atabiliyorsunuz oradaki yazıları. İşte bu kopyalamayı Neshunnas düğmesini kullanarak yaparsanız bilgiyi yapıştırdığınız zaman onun e, bilginin yer aldığı kitabın cildini ve sayfasını otomatik olarak veriyor. Tabi dipnota atmıyor yani ileride bakarsınız. Öyle bir imkan da gelebilir bilemiyorum. Şimdi diyor ki ben dördüncü sınıf bu bilahiyat öğrencilerini kastediyor Dördüncü sınıf lisans dersine girdiğim öğrencilerime bu programı öğrenmelerine mecbur ediyorum. Yüksek lisans talebeleri için ise başarılı olabilmeleri için ön koşul sayıyorum. Demek arkadaşlar sizin Mehmet Erdoğan Profesör Doktor, Mehmet Erdoğan Hoca'nın kanaatine göre başarılı olabilmeniz için bir ön koşul olarak bunu görüyor. Doktor öğrencilerine gelince eğer hala onlar bu programı tanımamış ve bir meleki haline gelecek şekilde kullanamıyor iseler durmasınlar, geçen günler için tövbe edip aflarını istesinler. Çünkü günah işledikler günah öyle büyük ki onun için benim bildiğim herhangi bir kefaret yok diyor. Demek ki arkadaşlar burada yine isim vermiyorum arkadaşlar. Bir ilayat hocasının ben tam bu Şamil'in öneminden bahsettiğim derslerde anlattığım için bana yolladığı şu mesaj programın İslam araştırmalarındaki önemini ortaya koymaktadır. Danışmanı olduğum bir öğrencinin tezini Şamil'e işledik. İşin acıklı kısmı bu program ben de senelerdir yüklü olmasına rağmen Arapça font meselesini yüklemediğinden kullanamıyordum. Ancak ilk defa öğrencimin tezinde arama butonunu tam olarak keşfettim. Az öncesi hatırlarsanız Şamile'nin e, en önemli fonksiyonu, ne dedik, e, arama özelliğidir kanaatimize göre. Bak hocamız da bunu tespit etmiş. Meğer ne kadar kolaylık sağlıyormuş. Bir tıkla kelimeye götürüyor. Her eserin sayfa, cilt, yayın, kısaca tüm kaynak bilgilerini veriyor. Hem de iki dakikada. Kendim bundan önce araştırma yaparken bazen bir kaynağa ulaşmak için bir buçuk saat arama yaptığım olmuştu. Çok üzülüyor ve bir o kadar da hayıflanıyorum. Şamile'yi şimdiki pratiyle bilseydim muhtemelen. Şu an doçenttim diyor. Yani işte bu tecrübelerden arkadaşlar. Hibret alalım, neticede siz de henüz işte tezin başındasınız. Bunu öğrenmeye çalışalım. Şamile bilgisayar, tablet veya cep telefonu kopyalamak. Burada arkadaşlar. Şimdi Şamile'nin internette, tabii yeni versiyonunu görmedim. Eski versiyonunun internette farklı güzeller var arkadaşlar. Yani resmi Şamile'de, mesela ben bakayım, eski versiyonun en sonunda kaç kitap var? Arkadaşlar e, Resmi Şamile'nin benim yaptığım güncellemeye göre eski yani 3.65 sürümünde 7.417 kitap vardı. Bu resmi Şamile'nin ama eski Şamile'yle yeni şamil arasındaki temel farktan birisi şu eski Şamile'ye herkes kitap ekleyip çıkar, çıkarabiliyordu. Dolayısıyla e, piyasada resmi kitaplar üzerine mesela burada 7 bin küsür diyor arkadaşlar ben yani 17 bin, 20 bin, 30 bin gibi kitap yüklenmiş yani kullanıcılar eklemişler kendilerine ve bunu internete yüklemişler. Bu tür şamileler vardı. Yani eski şamile, 365 ve önceki şamilelerle ilgili farklı piyasada şamileler vardı. Bir kısım şamilelerde kitapların pdf'si de vardı. Çünkü pdf çok yer kapladığı için şamileler Resmi şamilede yani eski sürümü resmi şamilesinde PDF yoktu ama yeni sürümde arkadaşlar artık kitapların PDF'si de eklenmeye başlandı. Şimdi yeni şamilede arkadaşlar yeni şamile de artık kitap ekleme özelliği kullanıcıya verilmemiş. Muhtemelen birden fazla piyasada şamil olmasını bugün görmemişler. Arkadaşlar bu şamileye hazırlayanların bir açıklaması vardı. Bunu yukarıda ben hızlı geçtim. Bu kitap diyor, e, hatta Mehmet Erdoğan Hoca şurada söylüyor. E, yani diyor ki, felsefe hariç bir bütün diğer kitaplar var. Bir de arkadaşlar, ehl Sünnet ve Cemaat kitapları var. E, yani ehli Sünnet ve Cemaat kitapları sadece bunda vardır deniyor. Fakat Şiiler arkadaşlar Eski şamilede evet. kitapları silmek istediğin kitabı yüklemek mümkün olduğu için bu elçinat ve cemaat Alimen eserlerini koyuyor resmi şamilekini. Bunu silmişler ve Şii kitaplarını buna yüklemişler. Bu tür durumları dikkat alarak kanaatime göre evet. yeni şamilede şunu koymuşlardı açıklama geçen sene okudum. Diyor ki elinizde diyor. Ee, Şamile'ye eklenmesini istediğiniz kitap varsa bunu bize gönderin, biz değerlendirelim diyor. Demek ki eski Şamile ile yeni Şamile'nin temel farklarından birisi bulur. Aşağıda bu farkları söyleyeceğim arkadaşlar. Burada evet Şamile'yi nereden indirebiliriz? Bunun linkleri var. Şimdi Şamile sürüm 1400 ve sonrası bu yeni Şamile arkadaşlar. Bunun ee, indirme linki şurada var. 6.7 7, 7 GB'a Bunu açtığınız zaman 10 GB civarında oluyor. Bunu mutlaka arkadaşlar önümüzdeki hafta bunu buradan indirelim veyahut da indirilmiş kimsini alalım ve bu şamileyi kuralım. Ki faydası olsun. Öncekiler arkadaşlar, evet. internette bunlar var. Evet, bir ses sorumu var. Hocam, bize gruba attığınız link de aynı link mi hocam yoksa? Aynı link siz, size, gruba attım pdf'i şu anda açtım, oradan işaret Yok hocam, şey, az önce o pdf'den link gönderdiniz, indirme linki. Oradaki ile gruba attığınız aynı mı, onu soruyorum. Ben şu anda link göndermedim kimseye. Geçen gün hocam gönderdiniz. Tam bu, buradaki linkler aynı, evet. Ben siz o şeyi beklemeden indirin diye aynı linkler, evet. Tamam hocam, teşekkür ederim. Bu linkler aynı. Mesela arasada arkadaşlar, katılım yapın ki ben kendi kendime konuşuyorum, biraz tuhaflık oluyor. Görüntülerde de kapattık ya, onun için arada bir ses arkadaşlar. Tamam hocam inşallah. Tamam, şimdi bu linklerden indirin arkadaşlar. Bunların bu da tanıtımı var. İşte kaç kitap var, ne oluyor, nasıl kuracaksınız, buradaki talimata göre yaparsınız. Ancak e, hazır şamile alırsanız direkt bunu bilgisayarınıza kopyalayıp kullanabilirsiniz. E, hazır e, Şamil'e de arkadaşlar, eğer bir sorun çıkarsa o klasör içerisinde setup var, onu yeniden kurarsınız. Sorun çıkmışsa kurmanıza gerek yok. Yalnız Şamile'de şuna dikkat edeceksiniz. Bu onun arkadaşlar e, resimleri bu resimler eski Şamile sitesine ait. Çünkü ben siz o linkleri gönderirken kontrol ettim. Çünkü zaman zaman sayfalar, linkler değişiyor. Ve e, şunu gördüm. E, bu yeni Şamile ile birlikte e, resmi şeyinin yeni bir adresi yukarıda var. Yeni bir adrese taşınmışlar. Dolayısıyla yeni Şamile sayfası biraz daha buradan farklı. Burada arkadaşlar eski Şamile sitesine, Şamile'ye işte nasıl indireceksiniz? Şurada dikkat edersiniz köşeli şey içerisine almışım. Hocam bize gönderdiğiniz için. linklerden zaten direk inmeye başlıyor. Direk çıkıyor mu o sayfaya girerseniz değil. Evet sizin de evet, oraya, sizinki de oradan çıktığı için bunları yapmanıza belki şunları yapmanız gerekebilir. orada, hocam, orada Burada diyor. Bunu demek tıkladığın zaman ister. Mücelle'den diyor, lütansı gibi Şamile. Yani Şamile'ye kurmak bir klasör seçtiyor. Bu Burada arkadaşlar Şamileri koyduğumuz yerde ve onun üst klasörlerinde klasör adında arkadaşlar Türkçe karakter olursa eski Şamile çalışmıyor. Belki yenisi çalışır bilmiyorum ama 3.65 öncesi çalışmıyor. Ben bunu denedim. Mesela klasörün adını Ş koyarsan Ş bir Türkçe karakteri. Yani Ş, Ç, I, ondan sonra büyük i Bunlar olmaması lazım. Eğer klasörde, Şamile klasörün adında veya da o klasörün içinde yer aldığı üst klasörlerde eğer Türkçe karakter olursa eski Şamile çalışmıyor. Yenisi Çalışabildiği için, bu yeni olduğu için çok fazla denemedim. Bu arkadaşlar, eski Şamile'nin, hani Nur'la sormuştu, güncelle, güncelleme yapıyor mu diye. Bu arkadaşlar, eski Şamile'nin e, güncelleme resimleri, tabii ki artık şu anda güncelleme kapattıklar için, eski Şamile'de internet açtığınız zaman, eğer kitaplar gelmişse bu şekilde size o kitapların adını vesairesini söylüyordu. Hangi linkte sorun var? Nurullah, Bakalım hemen. Sessiz söylersen bazen şey göremiyorum. İşte hangi linki tıkladın? Yukarıda birkaç link çıktı. Hangisini tıkladın? Ben size bakayım. İşte. Yani örneğin şu iki linkten birisini mi tıkladın hangisini? Şunu mu? Arşiv yazalım. Evet deneyelim arkadaşlar. Şimdi ben bunu deneyelim. Bu ekranda bir şey diyelim. Şey açalım. Ee, i̇nternet sayfası açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, bakın. Linki tıkladım Bakalım. Şu anda bende de indirmedi. İnterneti kontrol edeyim arkadaşlar. Evet, internette bağlandım. Tamam. Bizim üniversite ara ara şifre girmeyen internet kesilir. Evet. Şu anda bunu indirmedi. Bir deneyeyim. Kur'an yazanı deneyeyim arkadaşlar. Evet, Kur'an yazan indiriyor. Bunu denerseniz, bak şu anda bilen ekranı görüyorsanız, bu altta gözüküyor. Yani. Ben de onu, onu, onu denemiştim hocam sana. Tamam zaten bir işi çalışsa yeterli arkadaşlar. Şu anda evet, evet. kuran.tv yazan da indiriyor. Bunu deneyebilirsiniz. Ben aslında bu linki e, güncelledim diye tahmin ediyordum. Ne acaba? Nurullah sen de hemen internetin müsaitse dene o kuran diye başlayan linki dene. umarım sende de çalışıyordur tahmin ediyorum. Hocam ee, bu telefon versiyonu hocam o da resmi mi hocam? Resmi diye böyle tahmin ediyorum yani. Şimdi bunu hiç kullanmadım. Ama orada başarılı olabilirim. Telefonlarla eski resmi sitesinde telefon için vardı. Resmi olması lazım ama ben Google şeyde player var ya Google Player. Orada evet, geçmiş hocam. zamanda farklı şamiller gördüm. Yani buradan şunu anlıyoruz ki, e, telefonun versiyonunun, yani eskisi için söylüyorum, yenisi için var bilmiyorum. Özelleri de vardı ama yenisinde özel olur mu olmaz mı şu anda bilgi yok. Hocam, e, eskiden biz kullandığımızda, Hocam, iPhone'inkilerin yani şamilesi daha başarılıydı. Daha güzel oldu yani. Daha ben güzel hiç iPhone burada. kullanmadım, olabiliyor. Yani bilgini yapamam. Evet hocam. Sen telefon iPhone mu? Yok hocam, arkadaşın telefonu vardı orada, iPhone. o evet. Biz araştırdık, o mesela daha çabuk bulurur, daha güzel bulurur, daha isabetli bulurur. Olabilir. Ben bir de şeyi deneyeyim arkadaşlar. Bakın şu, Kur'an olan şeydir. Ee, eski versiyonlu. 3.65, bundan da indireyim. Yenisini de hemen deneyeyim bakayım, o da iniyor mu? Onu da kontrol etmiş olalım. Evet, şu anda ben de arkadaşlar yeni versiyon Linki çalışmadı ama niye çalışmıyor? Ben size yazdığımda da arkadaşlar bunlar. Evet. Şu çalışıyor bakalım. Evet, size arkadaşlar gruba yazdığım çalışıyor. Buradaki de gruptaki çalışıyor. Oradan indirin lütfen. Sonra ben buradakileri de güncelleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada çalışmayanları silelim. Ondan sonra dersimize devam edelim. Tamam. İyi, bunu da kontrol ettiniz iyi oldu. Tamam. İkincisi açılıyor. Tamam. Bu ikisini de mutlaka indirelim. Haftaya hazır olsun en azından. Veya ders esnasında da Nurullah Ahmet müsaysa indirip kursunlar. Biz tekrar Evet kaldığımız yerden devam edelim. Hocam bir de hamleyi kurarken hocam bir şey var. E, dil ayarları var hocam. Bölge ayarlarında. Onun Onlar gelecek. Hepsi kitabımızda tam var. Tamam hocam. Var. Tam oluyordu. Biz. O yalnız bilayarı yeni şamilede gerekmiyor, eski şamilede var. Evet, bilayarı var. İyi güzel senin biraz ben de tıkandı arkadaşlar. Niye öyle oldu? tamam. Şimdi devam ediyoruz. Oraya söylemiştik. Evet bu eski dedik. Bunlara attık. Şimdi arkadaşlar az önce size bahsettim hatırlarsanız eski Şamile'de siz istediğiniz kitabı ekleyebiliyordunuz. Yani siz de Şamilenin çatı kendi programını kullanarak ne yapabiliyordunuz? Kendinize ait bir Şamile oluşturabiliyordunuz. Yani kitapları azaltmak veya çoğaltmak şeklinde tasarrufta bulunmanız mümkündür. İşte bu sizin işinize yaramaz ama buraya koydum. Bu özellikle meslekler tarihinde çalışanlar için. Bakın. Bunlar, normalde bunu hazırlayanlar, şiirler zıt olmasına rağmen bu şiirlere özel bir şamile hazırlamışlar. Ee, bunu ilgisi sizin, şu dörtte işinize yaramaz ama ilgisi olan arkadaşlar buradan yararlanabilirler. Tamam. Şimdi arkadaşlar, kitap ekli olmayan şamile bilgisayar ve tablette kopyalamak. Bu önceki Şamile de vardı, yenisine bakmadım. Önceki eski şamilede sırf yani küçük boyutta şamilen boş halini indiriyordunuz ve güncelleme yoluyla istediğiniz kitapları ekleyebiliyordunuz ama yeni şamilede bildiğim kadarıyla yok. Evet burada yeniden Hocam, tekrar yeni şamile. Efendim? Hocam eski şamilede yani indirebileceğiniz kitabı seçebiliyordunuz. Yani sanki direkt geliyor. Yok, yeni şamilede de ayarı var. Hani önce ben göreyim otomatik yükleme derseniz mesela ben de öyle. Şey oluyor. Yeni güncellemeleri listeyi gösteriyor. Ben e, indir dersem indiriyor. Hatta şimdi bir yeni şamili açayım eğer güncelleme varsa size ekran paylaşımından göstereyim. Hocam yani indirdim hepsini indir. Sevmiyorsun hani. İşte sen belki otomatik indir dediysen olabilir. Evet. Şimdi bakayım bir... hocam. de seçebiliyorsunuz değil mi? Efendim? Sesin biraz kısık geliyor tamamlayamadım. Hocam dedim siz kendiniz hangisini seçebiliyorsunuz değil mi yani? Mesela Tabii seçebiliyorsun. Yani ben genelde seçmiyorum ama seçebilirsin. E şimdi bak Şamile'yi açtım. Bir güncelleme varsa size göstereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi ekran paylaşımını açayım. Ekran paylaşımını değişedim. Arkadaşlar şimdi bu ee, yeni Şamil arkadaşlar. Şimdi şurada yani bana göre sol üst köşede 10 yazıyor. Yeni kitaplar. Bir de pdf'li kitaplar var. Üzerine gittim. Aded-i Musavvarat 1 diyor. Burada neyim sünnet? Şu anda arkadaşlar benim Şamil'e de bakın otomatik indirmedi. Siz de Ayar. ben şimdi ne yapıyorum? Bu 10 rakamını tıklıyorum. Bakın burada arkadaşlar, yeni kitapların listesi var. Başı seçili. Tabii ben buradan indirmek istemediğim varsa bu işareti kaldırmam lazım. Ama ben öyle bir seçim yapmıyorum. Burada arkadaşlar, hepsi seçili değilse seçmek lazım. Şimdi ben de seçili. Ee, ondan sonra arkadaşlar, şimdi şurada e, Bedut Tahmil diye bir düğme var. Sanıyorsanız bunu tıklıyorum. Bak, şurada indirmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada indirme oranı var. Bakın, indirdiği listeden siliniyor. Eğer sende otomatik yapıyorsa ayarlar kısmında muhtemelen, hani otomatik indir seçilmiş olabilir. Ona da ileride ayarlar geldiği zaman bakarız. Şimdi bu yeni olduğu için eskisi kadar yeni Şamil'e de tecrübemiz yok. Tabii Yeni Şamil'e tezler, pdf'ler, bak şimdi yurtta pdf simgesi. Şimdi bu bitsin PDF açacağım. Burada kitabı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu da bitsin. Bakın burada da rakam kuruldukça azalıyor. Yani şu anda bir kitap kaldı. Evet, yüzde yüz olsun. Bakın yüzde yüz olunca burası ona işareti oldu. Şimdi bunu kapattım arkadaşlar. Söye geldim pdf'ye. Bakın burada da arkadaşlar bu PDF simgesi pdf'si olan kitapları gösteriyor. Burada da yine yüklemek istemediğiniz varsa böyle işareti kaldırırsınız. Onu yüklemez ama ben hani böyle tek tek ne varsa indirsin diyorum. Yani ben kendi tercihim olarak, burada da yine aynı şey arkadaşlar, şu e, ne diyelim, başlatma düğmesini tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi bunun boyutunu yazıyor, indiriyor, bu indirsin burayı kapatalım. Burası anlaşıldı mı? Hocam, e, hocam başla, bak, internet zayıfıyor öyle hocam. Bende hocam, mi? Az önce, evet hocam, az önce kopuluk oldu. Şimdi şöyle, yani seste mi Bilmiyorum. kopuluk oldu? Benim görüntü konfraya gittik, tekrar bağlandım hocam. İsterseniz indirmeyi soru yapsanız bence daha iyi olur çünkü e, o şeyi düşürüyor olacak. Yani benim indirme sizi etkiliyor mu şu anda? Bilmiyorum hocam. Benim, beni etkiledi yani, yani sesiniz kesildi. Tamam şu anda sesin güzel değil mi? Evet hocam şu an değil. Iyi. i̇yi tamam. Şimdi... Tabi eski Şamile'nin arkadaşlar güncellemesini göstermemiz mümkün değil. Evet, burada indirme linktürü yukarıda geçti. Burada bir tamam. Hocam, Şamile'yi hangi ülke yapmaktadır? Efendim? Hangi ülke bu Şamile, hangi ülke? Arabistan, bunun uzantısı Arabistan resmi sitesinin. Şu VS yazıyor ya, bu şu da Arabistan'ın işi şey. yani bizde TR gibi. Bu Arabistan'da bu heyet ama tabi başka ülkelerden destek alıyor olabilirler. Bunun merkezi Suudi Arabistan. Hatta bazen önceden böyle Mekke'de Medine'de Şamile'nin CD'leri dağıtılıyor ücretsiz. Ben bir Hocam bizde var, bize getirmişlerdi. Ama şu anda artık arkadaşlar bence CD'ye belki ihtiyaç kalmadı yani. Artık internetten rahatça indiriyorsunuz ama belki yine veriyor olabilirler. Evet. Hocam Şamile Şamile benzer başka siteler de gönderiyorlardı. Bağıştan gelenlere veriyorlardı. Ya olabilir. Önceden mesela ücretsiz siteler vardı vesaire. Evet hocam. Şimdi arkadaşlar burada başka sitelerden bunlar kontrol etmedi. Bunlar eski Şamile'nin. Burada hani PDF'li versiyonları vardı. Evet. Şu linkler şu anda 2020'de kontrol etmişim. Bakın Android telefonlar için, iPhone'lar için Bunları. Bakın şu mesela iPhone için bak Vs'den anlıyoruz ki bu şey arkadaşlar. Bak bu resmi arkadaşlar. Buradaki şu Vs Zaten resmi efendim. bak şu muhtemelen resmi değil. Bak ikisi resmi değil. Şu resmi mesela. Evet hocam. Ee, Şamile sayfasından evet buradan bilgilendirmeler takip edebilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar. Şamile sürüm 1400. Şimdi eski Şamile'de 3 61 gibi yani versiyon rakamı vardı arkadaşlar. Yeni Şamile'de Hicri tarih var. 1441 diyor. Hatta ben bakayım en son güncellemesi sanki 1442 yazıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şu anda arkadaşlar Hicri 1442 demiyor şu anda. Evet Yeni Şamile bu şekilde gidecek. Şu anda evet Hicri biz 43'teymişiz. Geride mi geliyor bilmiyorum. Bunun şeyi. Şimdi gelelim arkadaşlar. Yani eski Şamil'in, yeni Şamil'in size biraz bahsettim. Bunların bir şöyle bildiğimiz kadarıyla mukayesesini yapalım. Şamile programı 1441-2020 Nisan ayının sonlarında Ramazan ayında yayınlanan 1441 ve sonraki versiyonlarla önceki versiyonlarında köklü değişiklik yapılmıştır. Burada arkadaşlar yeni versiyon bakın ben şimdi şöyle ee, yeni versiyonla eski versiyon arasında arkadaşlar. Yeni versiyon çok sadeleştirilmiş. Düğmeler azaltılmış. Fonksiyonu şey olmuş. E, artırılmış ama birazdan bahsedeceğim. Temel sorunu eski Şamilede olan e, Tefsir, hadis şerhi, hadis tarihci, Ravi tarihci gibi düğmeler henüz yenisini aktarmadı. Onun ben şahsen aktarmasını bekliyorum. Onlar aktarılsalar, aktarsa ben artık eskiyi bırakırım diye düşünüyorum. Şimdi ben size hemen canlı mukayese yapalım. Size bir önce eski şamiliyi, sonra da yeni şamiliyi göstereyim. Evet, şu anda. Dikkat edin bu eski Şam ile 3.65. Bakın burada baya bir, yani belki yedinlikten fazla düğme gördüğünüz gibi. Tabii bu düğmelerin hep birisi ayrı bir e, fonksiyonu ifade ediyor. Bunları zaten sırasıyla yine şu anda kullanacağımız için tanıtacağız. Şimdi eski bu eski versiyon. Şimdi yeni versiyona bakalım arkadaşlar. Bakın Yeni versiyonda dikkat ederseniz evet yeni versiyon şeyler çok azalmış arkadaşlar. Yani şuradaki diyemeler azalmış. Yani daha e, sade ve şey olmuş. Fakat e, dediğim gibi eski şamledeki özellikler yenisine aktarılana kadar ikisini beraber kullanmamız gerekir. Şimdi görebildiğimiz kadarıyla farklar nelerdir? Yeni sürümde program arayüzü, ekranı ve işlem pencere sadeleştirilmiş, daha fonksiyonel hale gelmiştir. Daha hızlı çalışmaktadır. Yani yenisini kullanmak, öğrenmek daha kolaydır. Eskisinde menü çubuğu vardı. Yenisinde menü çubuğu, yani yazılı, mülif nilefe, nilif gibi şeyler yok. Dikkat etseniz. Eskisinde araç çubuğunda 30 adet, bakın arkadaşlar. O dedim vardı, simge vardı. Yenisinde ise 9 tane. Eskisi bütün Windows'larda çalışırken yenisi arkadaşlar Windows 7 ve üst versiyonunda çalışmaktadır. Demek ki mutlaka bilgisayarınızda Windows 7 veya onun yani Windows biliyorsun şu anda 7 var. 10 var. 10'un üstünde var mı şu anda bilemiyorum arkadaşlar. Ben şu anda Windows 7 kullanıyorum. Bilgisayar biraz yani eski olduğu için kasmasın diye. Ancak birçok kişi de gün onu kullanıyor. Eski şamlerdeki menülerin bozuk karakter göstermemesi için arkadaşımıza daha önce bahsetmişti dil ayarı diye. Yerel sistemin yerel ayarını Arapça yapmak gerekiyor. Arkadaşlar bunu e, eski şamlayı bilgisayarınıza kurduğunuz zaman e, Ben tekrar açayım. Şimdi şurada bilef, bahs, şaşat, kıdamat, müzekkirat gibi tarkiye, hayye, ne nevafis, müsaade gibi yazılar var. Arkadaşlar, şimdi bahsettiğim ayarı eğer Windows'da bir defa mahsus yapmazsanız buralarda arkadaşlar soru işareti oluyor. Yani bu menü, yazılı menüler soru işaretine dönüyor. Bu problemi Yeni şamilede de şey e, Halletmişler. Artık Yeni Şamil'e siz dil ayarı yapmadan düzgün bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada ne yapmanız lazım? Windows 7'de arkadaşlar e, denetim masasına gideceksiniz. Artık onu ben ekrandan şu an size herhalde gösterebilirim. En azından dat masasından ilgili pencereyi açayalım arkadaşlar. Oradan bakalım. Ekran paylaşımı olunca biraz tamam. Evet, şimdi arkadaşlar ben e, bunu Windows şu anda hemen bilgisayar açıklamanı yapabilir. Başlat'tan e, ara kısmına şey yazabilirsiniz, denetim masası veya da başlatın üstünde e, ayarlar yazısı varsa sizde, onun karşısından denetim masasını tıklıyorsunuz. Denetim masasına girdiğiniz zaman orada, Bölge ve Dil diye bir e, yazı var. Onu bulmanız lazım. Bölge ve Dil yazısını tıkladığınız zaman şu an ekrandaki pencere açılıyor arkadaşlar. Burada bu pencerenin üstündeki yönetimsel tıklayacaksınız. Burada arkadaşlar alt kısımda Unicode olmayan programların dili altında sistem yerel ayarın değiştir yazısı var. Bunu tıklayacaksınız. Ben daha önce siz de bu Türkçe olur. Eğer değiştirmediyseniz. Buradan arkadaşlar e, geleceksiniz Arapçadan. Genelde herkes Suudi Arapçadan'ı seçiyor. Burada başka Arapça diğer ülkelerin de hani Arapçaları var. Onlar seçilse bir sorun olur mu? Olmaz muhtemelen ama artık Önceden beri bir alışkanlık olmuş. Veya belki bu Şamiliyi yapan ekip Suudi Arabistan'da olduğu için Suudi Arabistan'ı seçiyoruz, tamam diyoruz. Arkadaşlar siz de Türkçe seçiliyse Suudi Arabistan yazsın seçmişsiniz. Bilgisayarı yeniden başlatır bir defa mahsus ve ondan sonra artık eski Şamili'yi sorunsuz bir şekilde kullanmanız mümkün olur. Evet, ekran paylaşımını kapatmışız arkadaşlar. Tekrar açalım. Bizim süremiz bitince bu uyaracak mı arkadaşlar? Normalde 45 dakika gözüküyor. Eğer bu da kapatırım bilemiyorum. Nasıl yapacağım? Evet, şu anda sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet hocam geliyor. Normalde sağ üstte gösteriyor hocam. Kaç dakika kaldı. Son beş dakika kalı söylüyor. Şu anda bir uyarı yok değil mi şu anda? Şu anda yok hocam. Ee, benim bir küçük uyarım var hocam. Ezan'a gitmem gerekiyor. E, tamam sen nereye gideceksin? Ezan'a tamam. hocam. Geldi mi vakit yaklaştı mı? Bir on dakika var hocam. Tamam Allah kabul etsin dua et. Hocam size dua edin. Allah, Allah razı olsun. Allah'a akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nerede görev yerim nerede senin? Hocam siyirt Kurtalan Bölüktepe köyün. Oo, neyse oraları duyuyoruz ama hiç bilmiyoruz. Hayırlısı tamam. Tamam. Bekleriz bir ara inşallah. Ağırlamak Bakalım, isteriz. Bakalım yolumuz düşerse uğrarız inşallah diye. Bedres edeyim hocam. E, çok güzel. Yani. Okutuyor daha musun daha de öğrenci de, misin? Hadi de hocam. Yani medresede öğrenci misin, hoca mısın? Hocam muheng eskiden derlerdi ya şey yani hem ders alıyorum hocam bitirmişim hocam kadro oluyorum tamam. hocam ders alıyorum derse veriyorum hocam İyi çok güzel iyi çok güzel Allah yardımcın olsun güzel Allah razı olsun hocam tamam. selamet, tamam. selamet Allah aman et senemet o tamam senemet evet şimdi Şimdi ekran paylaşımında arkadaşlar sadece siz ekran görüyorsunuz değil mi? Evet Ahmetler, Nurullah burada mısınız? Evet Ahmet ve Nurullah takip ediyor musunuz Ersin? Şimdi eskisinde arkadaşlar arama sonucu, arama alanı vesaire kaydederken Türkçe karakter kullanılırsa Türkçe karakterler soru işareti şeklinde gösteriliyordu. Yenisinde bu sorun olmamaktadır. Yani yeni Şamil'e de Türkçe karakterler Ç, G, küçük I, büyük i, Ö ve Ü. Bunlar Türkçe karakter. Ancak hem esken hem ve yeni Şamil'in kendi klasörünün veya içinde olduğu üst klasörlerin adında Türkçe karakter olursa Şamil'e çalışmamaktadır. Size dersin girişinde bunu söylemiştim. Yenisi belki çalışır demiştim ama bu da çalışmamaktadır. Şam ile Klasör'ün mutlaka adlarında Türkçe karakter olmaması gerekiyor. Artık eski versiyon internete güncellenmesi yapılmaktadır, Yeni versiyon ise yapılmaktadır ki yeni versiyonun güncellemesini gösterdim. Eski resmi, resmi sürümlerde kitapların PDF'si ekli olmuyordu. PDF artık biliyorsunuz. Yenisinde ekli olmaktadır. Eskilerde internetten güncelleme yoluyla kitapların PDF'si yüklenemiyordu. Yenisinde güncellemeyle varsa PDF'si de yüklenmekte. Kitap ve PDF'sinin güncellemeleri ayrı ayrı gösteriyor ki güncelleme ise gösterdim orada. Dikkat ettiyseniz kitapların güncellemesiyle ile PDF güncellemesi ayrı olarak göstermiştik. Eskisinde arama yapılırken ekranda kitapların başlık kısmı açılamıyordu. Yenisini açılabiliyor diye yani arkadaşlar. Şu anın ileride inşallah göstereceğim. Bir kitapta içinde arama yapıyordunuz, kitap içerisinde arama yapma yani şu an dediğim kitap açtığınız zaman. Sağ tarafta içindekiler kısmı gösteriliyor. Arama yaparken eski şamilede o içindekiler kısmı otomatik kapanıyordu. Yenisinde ise kapanmamaktadır. Eskisinde kaydedilen arama sonucunu tıklayınca otomatik olarak arama yeniden yapılmaktaydı. Yenisinde doğrudan kaydedilen arama sonucu açılmaktadır. Yani eski şamilede arama sonuçlarını kaydedebiliyorduk. E, yenisinde ise, e, yani kaydediyorduk ama eski Şamilede arama sonucunu açtığımız zaman, e, yeniden o aranan kelimeler arıyordu, yenisinde ise eskisini daha hızlı bir şekilde açmaktadır. Eskisinde kullanıcılar da Şamil'e kitap ekleyebiliyordu ve ilave kitaplarla farklı sayıda kitap sayısına sahip, Şamileler vardı piyasada. Şamile etkilileri bunu istemediklerinden yenisinde kullanıcılara kitap ekleme imkanı vermemişlerdir. Ancak elinde ki Şamile'de yayınlaması istenen kitap olanlar, bunları Şamile'nin e posta adresine gönderilebilir. Bunlar uygun görülürse gündelleme yoluyla Şamile'ye eklenecek ve böylece Şamile kullanan herkes bundan faydalanacaktır. Ben bunu linkini verdiğim yani Şamile'nin Açıklamasında görmüştüm. Evet. Eskisinde Şamle kitabını program dışına bilgisayara müstakil Şamle kitabı olarak yani bu uzantılı dosya olarak ve Word'a aktarmış olarak çıkarmak, kaydetmek mümkündür. Yenisinde ise sadece web sayfası olarak dışarı çıkarılabilir Yani arkadaşlar eski Şamile'deki kitapları müstakil Şamile kitabı olarak veyahut da e, Word'e aktarabiliyorduk yani diyelim ki siz Şamile'deki bir kitaptaki yazıları diyelim oradaki bir okuduğunuz kitabın yani medresede verilen bir şekilde okuduğunuz, müzakere ettiğiniz e, kitap Şamile'de varsa siz bunu Word'a aktarıp, Word içerisinde yani orada e, kitaba notlar düşmek vesaire mümkündür. E, yeni iş hamile arkadaşlar, müstakil olarak kitaplar dışarıya çıkartmak mümkün olmuyor. Ayrıca e, sadece HTML yani internet sayfası tarayıcı sayfası şeklinde bunu dışarıya çıkartmak mümkün olmaktadır. Eskisinde kitapların toplu listesini çeşitli kriterlere göre görmek ve kaydetmek mümkündü. Yenisinde bu yoktu. Tabi arkadaşlar, bu da yoktu derken ben e, yenisini inceledim ilk etapta gördüğüm kadarıyla. Yok eskisinde yani kitapları evet. alanına göre, yazarına göre, pdf'si var yok gibi çeşitli kriterlere göre kaydetme vardı. Yenisinde yok. Eski sürümünde kişiler programa kitap ekleyebilirken, yeni sürümde Görebildiğimiz kadarıyla bu imkan yoktur. Ee, çünkü piyasada farklı şamilelerin olmasını onlar istemiyorlar. Böylece şamile resmi ekibi dışındakiler programa kitap ekleyerek şamileye kendilerine düzenlen imkanı kalmamıştır. Eskisinde Kur'an-ı Kerim ve tefsirleri, tıklanan ayetin yüze yakın tefsir kitabındaki tefsirini görmek, hadis şerhi, yüklü hadisin şerhini açmak, hadis tahrici, yani hadisin tahricini istelemek nerede bu hadis geçiyor Honcalis kitaplarında, bunu listeliyor. Ravi tercimeleri, ravi aramak ve bilgi almak bilimeleri vardı. Yenisinde yoktur ancak tefsir, tahris ve tercüme hizmetleri dikkatli bir şekilde kontrol edildikten sonra yakın zamanda tekrar ilave edileceği belirtilmektedir. Ben de arkadaşlar bunları bekliyorum. Eğer bunlar ilave edilirse artık eskisine çok ihtiyaç kalmayacağı kanaatimdir. Eskisinde birden fazla kitap açıldığı zaman altak kitaplar ekranda gözükmüyordu. Yani eski Şamile'de birden fazla kitap açabiliyordunuz. Ancak Sadece en son açtığımız kitap üstte gözüküyordu, diğerleri gözükmüyordu. Yenisinde ise açılan kitapların adları ekranın üst kısmında gözükmektedir. Hangisi tıklanırsa ekranda oysa gösterilmektedir. Bu birden fazla kitap arasında geçişi kolaylaştırmaktadır. Yani aynı anda olabilir ki birden fazla kitap arasında çalışmanız gerekebilir. Yani bu açıdan yenisi buna daha uygun olmaktadır. Yenisinde eskisinde olmayan yazmalar, tezler, elektronik yayınlar ve sesli yayınlar eklenmiştir. Arkadaşlar eski Şamile'de bu kategoriler yoktu. Yenisinde bunlar var. Demek ki eserlerin yazma, yani henüz matbale getirilmemiş yazma eserler. Hazırlanan tezler, elektronik ortamda yani bilgisayar ortamında yapılmış yayınlar, böyle kağıda basılmamış yayınlar ve sesli yayınlar vardı. İnternette sesli yayın olan eserler gösteriliyor. Bu eserin bitakasında, yani bitaka ne demek? E, bilgi kartında, künyesinde, yani eserin referans bilgisinde, yazar eser ve baskı bilgisinde müellifin ve eserin tam adı, ile varsa yayın evi, matbaa, baskı yeri ve yıl baskı sayısı editör çeviren birden fazla dilden oluşuyorsa, toplam cilt sayısı. O eserin sesi ders olarak kaydedilmiş şeklin hangi internet adresinde yer aldığı belirtiliyor. Ancak ses dosyasının kendisi programda yer almıyor. Şimdi arkadaşlar, ses dosyaları, videolar çok yer kapladığı için haklı olarak ses dosyalarını eklememişler ama bu özellikle Arap olmayanlar açısından diyelim ki Arapçanızı geliştirmek istiyorsunuz, bir kitap okumak istiyorsunuz. E, kitap hareketsizse tabii kitabı hareketli doğru okudunuz mu, okumadınız mı? E, bunlar demek ki arkadaşlar. Bunları incelemedim. Böyle Arap nasıl ki Türkiye'de çeşitli hocalar e, temel kitaplar okutuyorsa ders halinde hatta artık internete bunu kaydedip koyuyorlar kısmı kısımda. Araplar da bunu yapıyorlar. Dolayısıyla bunun sadece bize bu ses dosyalarının yer aldığı internet adresini vermektedir. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Netice olarak eski sürümde işe yarar. Bir kısım özelliklerin yenisinden muhtemelen programı sahileleştirmek ve daha hızlı çalışmanızı temin etmek için kaldırıldığı görülmektedir. Bu durumda en azından bu özellikler yenisini eklerine kadar bilgisayarda eski ve yeni şamile bulundurup ihtiyaca göre her de kullanmak tavsiye edilir. Bir bilgisayarda eski ve yeni şamile bulundurup çalıştırmak mümkün olmaktadır. Evet şimdi arkadaşlar geldik <gülüyor> önce derslerimizde inşallah Şamile'nin yeni versiyonunu size tanıtmaya çalışacağım. Ondan sonra da eski versiyonunu Bunun için bilgisayarımızda Şamile programı Kurulu olsa iyi olur. Şöyle yeni Şamile'yi açalım. Evet Nurullah ve Ahmet ile Yeni Şamile'yi koruyabilir miyiz? Burada mısınız yoksa çıktınız mı dersten? Arkadaşlar şu anda şu anda yeni iş açtım. Bunu tanıtacağız. Yani bize göre sol kısımda güncellemeden denetlendiği yer var. Üzerine gittiğimiz zaman temme tehmilu cemil kutup diyor. Bunun da kısa yolu kontrol uymuş. Şimdi burada bunun görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun araç çubuğundaki simgelerin anlamı ve fonksiyonunu sırasıyla anlatmaya çalışalım. Yani şurada bu e Burada arkadaşlar ilk simge, şöyle açılan, sayfası açılan bir kitap. Ee, bunu arkadaşlar, İhter Kitaben, bir kitap seç. Bunun kısa yolu, bakın üzerine fareyi götürdüğümüz zaman F10. Yani bunu tıklayarak da bu düğmeyi açabiliriz veyahut da e, ne yapabiliriz? Kısa yolunu kullanarak da bunu yapabiliriz. Ya bu ne demek kısa yolu? F10. Yani F10 ne demek? F10 düğmesine bastığınız zaman bunu açabilirsiniz. Evet, şu anda mesela ben bilgisayarda F10'a bastım. Belki o size ama bunu açabilir. Evet. Birincisi bu arkadaşlar. Burada bunu açtığımız zaman bunu tekrar inceleyeceğiz. Burada açtığımız zaman burada Şamil'e de yüklü olan Kitapları görüyoruz. Burada kitabın adı, sonra müellifin adı var. Ve bunlar, o kısım geldiği zaman göreceğiz arkadaşlar. Buradaki kitaplar ve müellifler hicri olarak müelliflerin vefat tarihine göre sıralanmış. Yani e, vefat tarihi sırasına göre yazılar verilmiş. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi El Kur'an-ı Kerim. Bunun da Kur'an-ı Kerim buraya tıklayarak açabiliyoruz. Ee, eğer buraya tıklamadan açmak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Yanlışla Evet, programı kapattım arkadaşlar. Tekrar açayım. Evet, burada bunu tıklayarak açabildiğimiz gibi bunun kısa yolu olan Ctrl-Q CTRL-Q'ye basarsak bunu açarız. Bunu açtığımız zaman e, sure adları var. Bir sureyi tıkladığımız zaman bunun şöyle tam ekran açalım. Daha rahat görülsün. Evet, sureye tıkladığımız zaman onunla ilgili şu anda tefsir olarak iki tane tefsir eklemiş. Sanıyorum yavaş yavaş tefsirleri buraya ekleyecekler. Hangi surenin hangi ayetini seçersek ve buradan da seçtiğimiz tefsire göre o ayetin tefsirini bize gösterecek. Evet. Üçüncü düğmemiz arkadaşlar. Mercek simgesi. Bas arama düğmesi. Bunu kısa yolu F3. Yani istersek buradaki bu simgeyi tıklayarak arama yerini açarız. İşte burada Şamile'nin e, çok büyük bize kolaylık sağlayan arama özelliğini e, kullanmak istiyorsak kullanmamız lazım. Burada arkadaşlar arama düğmesi açılıyor. Bu da tabii aramayla ilgili farklı Ayarlar var, seçenekler var. Bunların hepsini inşallah sırasıyla göreceğiz şu anda. Genel olarak bilimleri anlatıyoruz. Dördüncüsü arkadaşlar Deuhatüb-Tahakküm. Bunun kısa yolu F2. Bu ne demek? Kontrol paneli diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Yani burada arkadaşlar bölüm veya kitaplarla ilgili işlemlerin yapıldığı pencere açılır. Levhatut tahakküm. Yani biz bölümlerin sırasını değiştirme, belki adını değiştirme, kitapların sırasını değiştirme, silme, tabii kitap ekleyemiyoruz ama silme gibi işlemleri buradan yapacağız. Bunu da inşallah sırasına geleceğiz. Evet. Bir sonraki arkadaşlar, böyle bir kuş tüyüne benzeyen bir simgesi var. Bunun da açıklaması Beyanatül kütüb ve müellifin. Kitaplar ve müellifler hakkında açıklamalar. Yani Şahin'e de yer kitap ve müellifler hakkında bilgi almak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Bunu tıklamamız gerekiyor. Bunu tıkladığımız zaman arkadaşlar, burada kütüb, müellif ve nebezat diye üç tane seçenek var buradan seçtiğimiz kitap veya da ilgili varsa şamilde bilgi onunla ilgili bilgileri görme imkanımız var. Bunu da yine inşallah deneyeceğiz. Evet bir sonraki ana simgemiz arkadaşlar. Bunun kısa yolu kontrolle ameliyatu bahsin muhfuzatu. Şamile arkadaşlar yapmış olduğumuz aramayı kaydedebiliyoruz. İşte bizim kaydettiğimiz aramalar burada gözüküyor arkadaşlar. Mesela şu anda belki göremiyorsunuz ama ben daha önce fıkıh şıkak, tefsirlerde şıkak, sünnet diye deneme aramaları yapmışım. Daha önce kaydettiğim aramalar burada var. Bu aramayı tıkladığımız zaman oradaki yapılan aramaların sonuçlarını görmemiz mümkün olmaktadır. Evet, bir sonraki dişliğe benzeyen simge, el hıyarat, bunun kısa yolu, kontrol, o. Buna Türkçe olarak program ayarları diyebiliriz. Yani Şamile programla ilgili çeşitli düzenlemeleri, yani burada yazının tipini, rengini, zemin ayar vesaireyi buradan yapıyoruz. Yapıyoruz. Ee... Bunun inşallah ne gibi ayarlar var. Ee, bakabiliriz. Daha sonra geri geldiği zaman. Burada renk, yazı, şeyi vesaire gibi çeşitli seçenekler gelmektedir. Bir mektup ve kalem, zarf ve kalem simgesi var arkadaşlar. Anil Bernameç. Bunun ne demek? Program hakkında demek Türkçesi. Bunu tıkladığımız zaman Program hakkında bilgi var. Muharrem 1443 burada arkadaşlar bunun sürümünün ne olduğunu bize söylüyor. Güncellemenin ne zaman yapıldığını bize söylüyor. Burada Şamile'nin internet adresi var. Sonra orta kısımda mail adresi var. Dolayısıyla bu mail adresinden de ne yapabiliriz? Şamile resmi ekibine mesaj yazabiliriz. Elimizde bir kitap parçalarının yani eklenmesi için onlara gönderebiliriz. Demek ki burada 2, 4, 6, 8 tane baş kısımda eee düğme var. Şu daha az önce size göstermiş olduğum güncellemenin takip edildiği pencere var burada. Burada arkadaşlar. E, bunun açılması Ctrl U tıkladığımız zaman bunu tıkladığım zaman arkadaşlar, bakın hızlı geçiyor burada. Yeci, yeci Yeci'l Keşf Anit Tahdis istiyor Yani yeni güncelleme var mı diye bakılıyor diyor. Eğer varsa burada bunu güncellen kitap listesinin sayısı veriliyor ve buradan bunları indirmemiz mümkün oluyor. Evet. Böylece arkadaşlar e, Yeni Şamine'nin eee ana ekranındaki araç çubuğu diye bunu ifade ediliyor araç çubuğundaki e, simgelerin anlamını fonksiyonlarını kısaca ifade etmeye çalıştık. Şimdi bunların sırasıyla anlatımına geçeceğiz ama biz bu anlatımına bu hafta geçmeyelim. Sizler Önümüzdeki hafta mutlaka yeni şamileyi en azından acilen kurun. Ve bunun fonksiyonlarına buradan bakalım. Evet arkadaşlar. Böylece bu haftaki ee, dersimizi burada bitirebiliriz. Eğer Nurullah ve Ahmet şu anda beni duyuyorlarsa soruları veya söyleyecekleri varsa söyleyebilirler. Haftaya buradan devam edebiliriz. Evet bir sorunuz var mı arkadaşlar? Şimdi burada bir arkadaş katılmadı. Umarım haftaya arkadaşımız da derse şahsın katılmasını isteriz. Mehmet Bilen bu hafta yoktu. Evet, haftaya o da katılırsa güzel olur. Evet, sorunuz yoksa arkadaşlar dersi kapatıyorum. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.